Merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen bileğimde görmüş olduğunuz Honor Band 6 akıllı bilekliğin incelemesini yapıyoruz. Biliyorsunuz Honor aslında yakın zamana kadar Huawei tarafından Huawei'nin alt markası olarak karşımıza çıkan bir markaydı. Ama Huawei'yi bu markayı sattıktan sonra artık Honor kendi ayakları üzerinde devam etmeye başladı. Ama hala... Huawei ile ortak olarak ürettiği cihazlar da yine piyasada ve ülkemizde satışa sunuluyor. İşte Honor'un bu bant altı bilekliği de aslında Huawei band bant altıyla aynı olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi ben kolumdan çıkartayım bu bilekliği. E, şık bir bilekliğimiz var. Hemen tasarımınla başlayayım her zaman olduğu gibi. Yan tarafında yani şöyle önden tuttuğumuz zaman saatini şöyle göstermiş olayım. Bakın şimdi şöyle. Önden tuttuğumuz zaman. Ee, size göre sol, bana göre sağ tarafta yani ben kendime çevirdimde sağ tarafta bir fiziksel bir tuşumuz bulunuyor. Bunun dışında cihazın başka bir tuşu vesairesi yok. Bütün ayarlamaları bu fiziksel tuş ya da dokunmatik ekran vasıtasıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Dikdörtgen şeklinde ince uzun ki bileklik olduğu için zaten genelde böyle oluyor bir ekranımız mevcut. Arka tarafta şarj için kontaktör var iki tane. Ee, yine... Algılayıcılarımız var işte kalp ritmini, uykuyu takip eden vesaire algılayıcılar bulunuyor. Şimdi ürünün bu kayışlarına gelecek olursa kayışlar çıkartılamıyor gibi görünüyor. Ama ben mesela yurt dışında AliExpress'te falan Huawei için en azından gördüm. Muhtemelen Honor için de olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bilekliklerin şeyleri kayışları değişebiliyor gibi geldi. Ama Türkiye'de görmedim onu belirtmiş olayım. Güzel bir silikon kayışımız var. Bizim bize gönderilen ürün siyah renk olduğu için siyahtan siyah bir kayışımız mevcut. Bunun dışında aslında standart olarak bildiğimiz bilekliklere benzeyen bir standart bir tasarımımız var. Çok hafif bu arada ağır değil. Hani Saatler mesela biraz daha ağır oluyor ister istemez. Daha fazla özellik barındırdığı için pilleri daha büyük olduğu için. Ama bu ürünler o kadar ağır değil. Ve rahat bir şekilde hani bilgilerinizde taktığınız zaman neredeyse unutacağınız ürünler. Şimdi gelin ürünün biraz daha teknik özelliklerinden bahsedeyim size. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tablomuza göre birazcık bilgilerden verecek olursam 1.47 inçlik. 194 e 368 piksellik AMOLED bir dokunmatik ekranımız var. Bu ekranımızın ekran yoğunluğu ise 283 ppi. Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanıyor bu akıllı bileklik. 5 ATM yani 50 metreye kadar da su geçirmeme özelliği var. Optik kalp atış hız sensörü, Huawei TruSeen 4.0 kalp atış takibi, Huawei TruSleep 2.0 uyku takibi ve Huawei TruRelax stres takibi özellikleri var. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor. Standart olarak bu tarz ürünlerde bulunan bir özellik. Aynı zamanda 10 tane farklı antrenman modu var ve 6 antrenmanı otomatik olarak takip edebiliyor böyle bir özelliği var. Otomatik olarak takip edebiliyor. 18 gram ağırlığımız var. 18 gram. Yani yok gibi bir şey neredeyse. 180 miliamperlik bir pilimiz var cihazın üzerinde ve 14 güne varanda bir kilometre olduğunu söyleyelim. Ürünün satış fiyatı ise 449 TL. Şimdi gelelim Huawei Band 6'nın kullanım deneyimine. Bir kere birinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ürünü kullanmak için cep telefonunuza ya da mobil bir cihazınıza mutlaka ve mutlaka Huawei Health yani Huawei sağlık uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Huawei ekosistemine ait bir telefonunuz varsa zaten yüklü geliyordur. Değilse mesela Android farklı bir marka telefonunuz varsa da oraya yüklemeniz gerekiyor. Bunun özellikle altını çizmiş olayım. Ayarlarını yapması zor mu? Çok zor değil. Uygulamayı yükledikten sonra ekle dediğiniz zaman zaten bileklikte açıksa size hemen buluyor ve eşleştirmeyi yapıyorsunuz. Şimdi Huawei Health uygulamasından da bahsedeyim madem yeri gelmişken. Bu Huawei Sağlık ya da Health X de aynı şey aslında. Uygulaması aslında bu akıllı saat ya da bilekliklerden gelen Huawei marka, model ve Honor marka ve modellerinden gelen bilgileri toplu olarak görebileceğiniz bir yer. Şimdi bu uygulama üzerinde işte attığınız adımları, uyku, o gün uyuduğunuzu o gün içinde görebiliyorsunuz. Artık geçmişe göre de o haftalık, aylık, yıllık vesaire de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda saatin işte güncellemesi veya benzeri ayarları da yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Saat kadranı ekleme falan gibi şeyleri de yine buradan görebiliyorsunuz. Saatin pil durumunu görebiliyorsunuz. Bir sürü kadran var. Ücretli ya da ücretsiz Huawei'nin ve Honor'un saatlerinde kullanabileceğiniz bir sürü kadranı yine bu uygulamadan ekleyebiliyorsunuz. İşte bazı ayarları buradan açıp kapatabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Hangi uygulamanın size bileklik üzerinden bildirim atacağını yine buradan ayarlıyorsunuz. Bu zaten standart olarak hani olan bir özellik alarm sağlık izlemeydi, hava durumuydu vesaire gibi ayarları da buradan görüyorsunuz. Da güncelleme falan da burada yine bu uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Saat bizlere neler sunuyor? Şimdi onlara biraz bakmak istiyorum. Şimdi saatin arayüzüne girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle sağa doğru kaydırdığımız zaman o günkü aktivite bilgilerimizi görüyoruz. Hani kaç adım atmışız, kaç e, hareket etmişiz vesaire görürüz. Müzik kontrolü yapabiliyorsunuz. Huawei marka ya da farklı bir Android telefonunuz varsa müzik çaları buradan kumanda edebiliyorsunuz. Orada bir diyelim ki telefon üzerinde bir Deezer var ya da işte bir Spotify açtınız. Buradan müzikleri ileri geri durdurma vesaire yapabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda hava durumunu görüyorsunuz. Bunu da ayarlamanız gerekiyor. Çünkü bu bilgileri telefondan alıyor. O hava durumunu veya işte daha detaylı hallerinde görebiliyorsunuz. Bunun dışında stres takibi yapabiliyor. 7-24 ee, ek olarak kalp ritmi. Söyledik zaten kalp ritmi var. Ee, diğer özellikleri ise şu. Düğmeye bastığımız zaman karşımıza geliyor. Şimdi düğmeye basacağı çıkıyor? Egzersiz çıkıyor. Egzersizden girdiğimizde de işte açık hava koşusu, iç mekan koşusu, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, açık havada bisiklet, iç mekan bisiklet, havuzda yüzme, eliptik, kürek, ve diğer diyor. Mesela diğerine girelim. burada diyor işte diğerlerinde de zaten siz hani bir şey yapıp aktif hale getirmeye başlıyorsunuz. Bunun dışında egzersiz kayıtlarınızı yaptığınız egzersizleri buradan görüyorsunuz. Kalp atışınızı yine bu menüden görüyorsunuz. SPO2 ölçebiliyor. Kandaki oksijen miktarını. Özellikle sporla ilgilenenler için bu değer önemli. E, yüksek olması daha iyi anlamına geliyor. Düşük olması da tabii oksijenin kanınızdaki düşük olduğu anlamına geliyor. Aktivite kayıtlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Uyku takibinizi buradan yapabiliyorsunuz. Mesela şu kadar uyudum, bu kadar uyudum. Hem bileklikten görüyorsunuz ama bileklikten o günü görebiliyorsunuz uygulama üzerinden daha detaylı bir imkanda sunulmuş oluyor sizlere arkadaşlar. Stres takibi yine detaylı raporunu buradan görsün. Nefes egzersizleri var genelde benzer olduğu gibi. Müzik bu yine menüden de açılıyor. Az önce kısa yoldan da gösterdim. Uzaktan kumanda, denklanşör de kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu bağlıysa telefon kamerasını fotoğraf çekme olarak da kullanabiliyorsunuz. Bildirimleri yine buradan görebiliyorsunuz. Hava durumu ayarları var, kronometre var, zamanlayıcı var, alarm var. El feneri var. El feneri modunu açtığınızda ekran bembeyaz oluyor. Özellikle karantı çok işiniz Telefonumu bul var. Ben çok seviyorum bunu. Hep de kullanıyorum. Şimdi bir sefer, bir sefer daha kullanayım. E, Telefonla belli bir mesafe değilsiniz. Yani bluetooth etki alanı içindeyseniz eğer telefonunuzu bir yere koydunuz. acaba nereye koydum ben diyorsunuz. Mesela burada düğmeye basıyorsunuz ve I am here diye bir ses çıkıyor. Telefonunuzdan bayağı yüksek bir ses çıkıyor. Dinleyelim bakalım. I'm here. Ooh. Telefon burada bu arada, şurada. I'm here. Tamam kapattım ben şimdi. Telefonunuzu böyle, I am here, I am here diye bağıra bağıra size <gülüyor> kendinin nerede olduğunu gösteriyor. Ve bileklikle ilgili ayarları da yine buradan, bu menüden yapabiliyorsunuz. İşte titreşim özelliği var bu arada. Mesela mesaj geldiği zaman titrese ya da titremesin, onu da siz ayarlayabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu var. Rahatsız etmeyin modunda da bildirim mesela şudur, da hiçbiri gelmiyor. Peki, merak ettir edilen şey şu. Ben bu akıllı bilekliği illa Huawei telefonla kullanmak zorundayım. Hayır. Farklı marka Android ve farklı marka e, iOS yani iPhone modellerinde de kullanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Bütün özellikleri %100 olarak Huawei ya da Honor marka tabii ki doğal olarak e, telefonlarda daha çok zor bir şekilde çalışıyor. Diğer Android telefonlarda %95-96 oranında birçok özelliği çalışıyor iPhone'da ise işte müzik çalma gibi bari bir iki böyle ufak tefek özellik var. Onlar dışındaki her şey çalışıyor. Yani böyle bir ayrım yapalım. Çünkü şu çok soruluyor. iPhone'un biliyorsunuz Apple'ın kendi saatleri çok pahalı. 1200 1800 liradan başlıyor. O da üçüncü serisi. 4000 liraya kadar çıkıyor. En yeni seriyi, altıncı seriyi almaya kalktığınız zaman. Hani ben bunu alsam iPhone'la kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz ama bir iki özelliğinden feragat etmeniz gerekiyor. Bunu söyleyeyim. İkinci çok sorduğunuz soru ise... Telefon görüşmesi yapabiliyor mu? Bilekliklerin birçoğu yapamıyor arkadaşlar. Zaten bunun üzerinde mikrofon hoparlör yok. O yüzden bu ürün yapamıyor. Ama çağrı geldiği zaman ekranda görüyorsunuz ve isterseniz reddedebiliyorsunuz. Ama hani açayım da konuşayım da telefonla alo alo falan gibi bir şey bu üründe yok. Honor band altın böyle bir özelliği yok. Zaten Huawei band altında da yoktu. Bunda da doğal olarak yok. Çünkü onun olması için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka... Cihazın üzerinde bir mikrofon ve hoparlör olması gerekiyor. Bu üründe de öyle bir özellik yok. Gelelim Honor Band 6'nın pil ömrüne ve pil nasıl şarj edildiğinde. Şöyle kutudan şu tarz bir kablo çıkıyor. Zaten kutudan bir tek bu çıkıyor. Başka bir şey de yok. Yani kutu kutu burada. Bomboş bir kutumuz var. Başka bir şey çıktığı yok. İçinden bir bileklik çıkıyor. Bir de bu çıkıyor. Bu özel bir kablo arkadaşlar. Yani şurası böyle özel bir kontaktör var. Bunu da buraya arkasındaki yerine getirdiğim zaman şöyle bu şekilde şarj edebiliyoruz. Ee, USB'den herhangi bir powerbank olur, bilgisayar olur, bir telefon odaptarı olur, bir yere bağladığınız zaman şarj ediyorsunuz. 14 güne varan pil ömrü olduğu söylenmişti. Biz, yani en azından marka öyle söylüyor. Honor diyor ki bunun 14 güne kadar varan bir pil ömrü var. Evet, ben de denedim. Ee, bu rakamlara yakın rakamlar bulduk. Tabii ki ben mesela hiç çıkarmıyorum bileyimden Açıkça söylüyorum, Bunu diğer incelemelerde de söylemiştim. Ben 7-24 çıkarmam, banyoda da çıkarmam, uyurken de çıkarmam. Zaten Uyku, uyku takibi yapması için çıkarmamanız gerekiyor. Ee, o yüzden hani ben mesela yoğun kullanırım ama siz çok o kadar yoğun kullanmazsınız. Hani belli günlerde belli saatlerde çıkarırım derseniz bu pil ömrü biraz daha artabilir onu söylemiş olayım. Ama 14 gün çok iyi. Ben mesela şahsi olarak söyleyeyim. Her gün iki günde bir, üç günde bir bir bilekliği şarj etmek istemem veya bir saati şarj etmek istemem. O yüzden Huawei ya da Honor'un bu tarz bileklik ve saat çözümlerini çok beğendiğimi söyleyeyim. Çünkü şarj etmeyi unutuyorsunuz neredeyse. 14 gün. Hani en kötü ihtimal 10 gün gitsin. 10 gün şarj etmemek bence güzel bir lüks. En azından bu tarz bir ürün için. Gelelim Honor Band 6'nın en son merak ettiğiniz konulardan bir tanesi olan fiyat meselesine. Biz bu testi yaptığımız tarihte 449 TL'lik bir fiyat etiketle satılıyordu. Bence güzel bir rakam. Yani sunduğu özelliklere göre bakacak olursak güzel bir rakam. Elbette Xiaomi gibi mesela işte farklı farklı rakiplerin de benzer ürünleri var. Hatta Huawei'nin mesela Band 6'sı bundan biraz daha pahalı. Ee, o da hemen hemen aynı tasarımı, aynı özellikler sunuyor ama o bir tık daha pahalı. Ama Honor biraz daha ucuz bir fiyattan giriş yapmış. Ee, bence alınabilir. Hatta biraz daha düşerse böyle 400 civarına, 350 civarına falan tadından yenmez bir bileklik olur. Çünkü hani işte 2 ölçümü de yapsın, işte efendim pil ömrü de uzun olsun, ne bileyim şu olsun bu olsun dediğin zaman 3 aşağı 5 yukarı Akıllı bileklik fiyatları bugünlerde en azından bu özellikler sahip ürün açısından değerlendirdiğimizde bu rakamda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle sporla ilgileniyorsanız çok da böyle benim hani işte çok aşırı teknik bir şeye ihtiyacım yok. GPS olmasa da olur. Ben genelde kapalı mekanlarda mesela spor yapıyorum falan derseniz mesela alınabilecek günlük olarak size hatırlatmalarda bulunacak bir güzel bir bileklik olmuş Honor Band 6. Evet bu videoda sizlere honor band altının özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya unuttuğumuz bir şey olmuştur ya da sizin aklınızda takılan farklı sorular olabilir. Yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Bildiklerimiz konusunda da mutlaka ve mutlaka bir yanıt vermeye çalıştığımızı söyleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal aylarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.